Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Eylül 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili balıklar, Ağustos ayı oldukça ilginç gelişmeler yaşattı bizlere. Özellikle Ağustos sonundan itibaren karşımıza çıkan etkileşimler, ikili ilişkiler alanında, ortaklıklar alanında e, yeni başlangıçlara gebe olmuş olabilir ve e, sabit grupların bilhassa çok yoğun bir şekilde etkisini hissettiğimiz, belki Ağustos ayında çok sürpriz kararlar aldığımız, belki çok sürpriz haberler aldığımız, belki aniden seyahatlere çıktığımız fikir değişikliklerine gittiğimiz konular ve olaylarla karşı karşıya kalmış olabiliriz. Bakalım Eylül ayında. Bizleri neler de bekliyor olacak? Videoya geçmeden önce kanalıma henüz abone değilseniz abone olarak desteklerinizi gösterebilir. Beni Instagram hesabımdan takip edebilir. Videoyu şimdiden beğenebilirsiniz ve bilhassa Ağustos ayında yaşadıklarınızı yine yorumlarda paylaşabilirsiniz. Temmuz sonundan beri yaşamış olduklarınızı yorumlarda aktarabilirsiniz. Evet Eylül ayı gündemine geldiğimiz zaman. 5 Eylül tarihinde Venüs'ün Başak Burcu transisi başlıyor. Venüs'ün Başak Burcu geçişiyle beraber 7. ev konularında iyileşme, şifalanma enerjileri aktif olacaktır. Ancak tabii ki tam yükseleninizin karşısında bu etkiyi yaşayacağınız için zaman zaman ilişkinin güzel etkileşimler alması, karşı tarafın uzlaşıdan yan olması, muhatabınızın olumlu, ılımlı bir çerçevede olması sanki size karşıymış hissiyatı oluşturabilir. Bundan mütevellit olayların fazla eleştirildiğini fazla üzerinde durulduğunu hissedebileceğiniz ama yine de ikili ilişkiler alanında güzel başlangıçlar yapabileceğiniz, mevcut ilişkilerinizi daha iyi bir noktaya taşıyabileceğiniz, daha ılımlı bir limana taşıyabileceğiniz etkileşimler de mümkün açıkçası. 10 Eylül tarihinde Merkür Retrosu başlıyor. Merkür 8 derece terazi burcunda retro hareketine başlayacak sevgili balık burçlar. Bu retro hareket sizin 8. evinizde etkili olmaya başlayacak ve muhtemeldir ki 7. evinize doğru da bu süreçte gerilenecek. Bu retroya dair ayrıca bir video paylaşırım. Ancak çok kısaca değinmek gerekirse bu Merkür Retrosu ile beraber özellikle parasal konular, borçlar, ödemeler gündeme gelebilir. Geçmişte ödenmemiş borçlarınız varsa, verilmemiş hesaplar varsa, bedel ödenmemiş durumlar varsa bunlarla ilintili olarak bir geri dönüş süreci başlayacaktır. Aynı zamanda burada kendi korkularınız, kendi sakladıklarınız, kendi sırlarınız Bunlarla alakalı konularda da bir geriye dönüş durumu söz konusu. Bu süreçte kendinizde beliren özelliklere dikkat edin. Özellikle burada... Hangi konular sizi rahatsız ediyor? Bunların ortaya çıkmasının bir nedeni var. Retrolarda bir takım konuları çözmek, iyileştirmek ve şifalandırmak da mümkündür. Belki uzun süredir ertelediğiniz bir şifa süreciniz var. Belki bir operasyon geçirmeyi bekliyordunuz, uzun zamandır erteliyordunuz. İşte bunlar artık gözle görülür vaziyette. ertelenemeyecek noktaya gelebilir. Ama yine de retro sürecinde... Sıfırdan ve yeni başlangıçlar için çok uygun olmayacaktır. Yani sıfırdan bir ameliyat kararı almak, sıfırdan bir borcun altına girmek, bir kredi çekmek, kendinizi birinin borçlarını, birinin sıkıntılarını üstlenirken bulmak çok da doğru bir yaklaşım olmayacaktır sevgili Balık Burçları. Ama ertelenmiş meseleleri çözme adına da mutlaka değerlendirilebilir. 10 Eylül tarihinde Balık Burcunda bir dolunay var. Bu dolunay 17 derece Balık Burcunda meydana gelecek. Bu dolunayın özellikle 7 derecelik bir orplada olmuş olsa dahi Neptün'le bir kavuşumu var. Demek ki duygularımız, sezgilerimiz ön plana çıkacak. Zaten bir balık dolunayından bahsediyoruz. Özellikle sezgisel mesajlar, e, spiritel mesajlar, rüyalar yoluyla, ilham yoluyla alınacak mesajlar ön planda olacaktır. Bir şeyleri tamamlamaya, nihai sonuca ulaştırmaya dair. Belki de uzun zamandır düşünüyoruz. Nasıl yapmalı, nasıl etmeli, nasıl hareket etmeli şeklinde. Bunlarla ilgili bilgiler ön plana çıkacaktır. Tabii Neptün retro pozisyonda arkadaşlar. Yani burada Doğru kararları aldığımızdan da emin olmamız gerekiyor. Ee, geçmişte yaptığımız hataları, yanılgıları tekrar telafi etmek adına da bir takım fırsatlar yakalayabiliriz. Bu dolunayla aynı zamanda Uranüsle atmıştık. güzel bir açısı var. Ee, bu açıyla beraber şunu söyleyebiliriz. Bu dolunayla beraber bir takım konular hızlanacak olabilir. Özellikle kaybettiğimizi düşündüğümüz, bize haksızlık yapıldığını düşündüğümüz, bir şekilde kendimizi kurban edilmiş hissettiğimiz, kendimizi feda ettiğimizi düşündüğümüz, gördüğümüz alanlarda çok sürpriz çok farklı bir yöntem ortaya çıkabilir Belki de olay hiç o şekilde gerçekleşmemiş olabilir Belki de biz kendimize bunu ikna etmiş olabiliriz İşte bu gerçekliklerle bir anda uyandığımız ayıldığımız bir etkileşim de olacaktır Uranüs burada bize a buldum demek buymuş şeklinde bir etki çalıştırabilir gibi gözüküyor Tabi burada e, meydana gelecek olan Dolunay sizin birinci evinizde etkili olacak. Birinci evinizde Neptün var, Ay var yani oldukça duygusalsınız, oldukça sezgiselsiniz. Ne istediğinizi artık ilham yoluyla biliyor gibisiniz sevgili balık burçları. Uranüs'ün üçüncü evden gelen e, desteğiyle beraber yakın çevrenizden birinin belki bir e, söylemi, bir fikri, sizi kendinize getirebilir. Belki çok farklı bir karar, çok farklı bir anlaşma, sözleşme, fikir aklınıza gelebilir. Yani bu ilhamla aslında bir fikir ortaya çıkarabilirsiniz. Belki bir eser ortaya çıkarmak istiyorsunuz. Belki bir proje ortaya çıkarmak istiyorsunuz. Veya belki ikili ilişkiler alanında bir takım sorunlarınız ve problemleriniz var. Buna bir çözüm yolu arayışı içerisindesiniz. Hiç ummadığınız yerden, hiç ummadığınız şekilde bir çözüm yolu da aslında... Ee, sizinle beraber olabilir bu dolunay esnasında sevgili balık burçları evet e, eylül ayı içerisinde ilerlediğimizde özellikle eylül 11 Eylül civarında Güneş Uranüs Karası ile beraber güzel etkileşimler var. İkili ilişkiler adına güzel destekler sunulabilir. İletişim imkan ve olanakları yakalanabilir gibi gözükmekte. Dikkat edilmesi gereken 16 Eylül tarihinde Venüs Mars karısı, akabinde 17 Eylül tarihinde ise Güneş Neptün karşıtlığı var. İşte ikili ilişkiler alanında bu durumlar bizi biraz zorlayacak. Bilhassa Venüs Mars karesi bakıldığı zaman sizin haritanızın 4. ve 7. evini tuttuğundan ikili ilişkiler, evlilik Aile, ailevi konular, aile büyükleriyle yaşanabilecek çatışmalar, e, tutkuyu her ne kadar artıracak bir etkileşim olmuş olsa da aynı zamanda çatışmaları getirebilir. Parasal konularda belki ev almak, taşınmak, evlilikle alakalı masraflar, eşinizle alakalı masraflar gibi konularda ufak da olsa bir gerilim hattı çalışabilir. Bununla beraber güneş, Neptün karşıtlı esasında ile beraber kesinleşen etkileşim... E, Bizim ne istediğimizi e, sorgulamaya e, yönlendiriyor bizi. Yani burada biz ne istiyoruz? Ne bekliyoruz? Neyin olmasını bekliyoruz harekete geçmek için, hedeflerimize ulaşmak için veya ilişkiyle alakalı sorunlarımız varsa e, neden kurban rolünü seçiyoruz? Neden kendimizi feda ediyoruz? Neden atın kalıyoruz ve harekete geçmiyoruz? İşte bu soruların cevapları bu karşıtlıkla beraber biraz e, bizim yüzümüze çarpılacak olabilir sevgili balık burçları. 26 Eylül tarihine geldiğimizde ise Terazi burcunda bir yeni ay var. Terazi burcunun 2 derecesinde meydana gelecek bu yeni ay baktığımız zaman. Ee, bu yeni ayda özellikle e Sürpriz kararlar, sürpriz haberler, geçmişten gelen konuların tekrar gündeme gelmesi, bunları çözmek adına yeni bakış açıları, yeni yol ve yöntemler bulmamızın gerekli olacağı etkileşimler mevcut. Çünkü burada Retro-Merkür'le de çok yakın bir kombinasyonda aynı zamanda Venüs'ün de Merkür'le kavuşumda olduğunu görüyoruz. Yani eski aşklar, eski maddi gündemler, eskiden kalma konuların yeni bir bakış açısıyla, yeni bir vizyonla, yeni bir yöntemle tekrar çözüme kavuşturulması bu konuda Yeni fikirler üretmek, yeni bakış açılarına merhaba demek. Özellikle bu noktada tabi Plüton'un da güzel bir desteği olduğunu görüyoruz. Yani çok parlak fikirler bulabiliriz, çok güzel ortaklıklar kurabiliriz, çok güzel başlangıçlara imza atabiliriz. Belki bir dava açmak istiyoruz, bir avukat arayışı içerisindeyiz, bir danışman arayışı içerisindeyiz. İşte o güçlü etki uyandıracak kişiyi, danışmanı, bize fayda ve hizmet sağlayacak durumları hayatımıza çekmek adına belki de geçmişten destek alacağımız veya geçmişte kalan dostlarımızın ve arkadaşlarımızın desteğiyle belki de bir fikri ile harekete geçeceğimiz güzel başlangıçlar söz konusu olacaktır. 26 Eylül ile 28 Eylül arasında güzel etkileşimler var burada. burada özellikle Venüs'ün Plüto'yla, Merkür'ün Plüto'yla, Mars'ın Satürn'ü çok güzel üçgenleri var. Bu etkileşimlere baktığımız zaman iki ilişkiler adına ayın başlangıcındaki sıkıntıları çözümlemek adına da aslında çok güzel adımlarımız var. Ortaklaşa gayelerimizi, amaçlarımızı tekrar tartışabileceğimiz, konuşabileceğimiz, bunlarla alakalı çözüm yolları bulabileceğimiz etkileşimler mevcut. Bununla beraber özellikle ev almak, yatırım yapmak, evden para kaybetmek, kazanç sağlamaya çalışmak gibi temaları da şifalandırmak adına güzel destekler var. Yani hayalimizdeki ev alabiliriz, ailemizle yaşamış olduğumuz bir takım karnik problemler varsa bunları hızlı bir şekilde çözüme kavuşturabiliriz. Bunlarla alakalı kalıcı ve sağlam çözüm yolları ve bakış açılarını da bulabileceğimiz, değerlendirebileceğimiz etkileşimler eylül sonuna doğru aktifleşmeye başlıyor. Ve 29 Eylül'de geldiğimizde Venüs'ün de Terazi Burcu geçişi başlıyor. Zaten Terazi Yeni Ay ile beraber. Bu etkileşim başlamıştı ancak hali hazırda Merkür de bu alanda retroda olduğu için e, özellikle geçmişteki kriz yaratan meseleleri tekrar tekrar ele aldığımız süreçler hakim olmuştu. 29 Eylül'den itibaren artık bu alanda bir güzelleşme, bir şifalanma, belki maddi anlamda bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Bunu çözüme kavuşturabilirsiniz. E, belki bir krizi çözmek adına... Destek alabilirsiniz, destek görebilirsiniz. Özellikle kadınlardan destek görebilirsiniz. Maddi anlamda güzel imkan ve olanakları elde edebilirsiniz. Bir satış, bir miras konusunu çözümleyebilirsiniz. Bir krediniz varsa bunu ödemek için bir yöntem bulabilirsiniz. Aşkla alakalı problemleriniz varsa kendinizi daha çok sevilmiş ve değerli hissedeceğiniz etkileşimlerde yine Venüs'ün terazi geçişiyle beraber aktif olmaya başlayacak. Ancak Ekim ayında biz bu enerjileri daha yoğun bir şekilde hissedebiliyor olacağız arkadaşlar. Evet, Eylül ayı etkileşimleri bu şekildeydi. Umarım huzurlu, mutlu, sağlıklı bir ay olur sizler için. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı, yorumlarınızı lütfen aşağıda paylaşmayı unutmayın benimle. Beni Instagram adresinden de takip edebilir. Danışmanlık almak isteyen arkadaşlar varsa Instagram opikus adresinden veya opikusastroloji.gmail.com adresinden de bana ulaşabilirler. Sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın.